Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size nötr kopu arızasının bulunması ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. İşi teknik olarak anlatmadan önce bu konuyla ilgili başından geçmiş bir anıyı sizlerle paylaşmak isterim. Arkadaşım şirket abi süper boyacıdır. Bir gün evi boyuyoruz. Hem boya var, hem ortalığı temizliyoruz, hem ortalık karışık. Mola verdiğimiz bir sırada annem dedi ki, "Oğlum dedi, mutfağın ışığı dedi yanmıyor dedi Bir bakar mısın?" dedi. Floresan lambadan da hiç hoşlanmam. Kaşı gözü ayrı oynar. Temas ettirmek, çalıştırmak zordur arızalandığı zaman. Lambaya çıktım bakıyorum, lamba devreye giriyor, ateşleyemeden sönüyor şeklinde bir durumu var. Bu ara buzdolabının motoru dikkatimi çekti, motor da dönmeye çalışıyor, devreye girmeye çalışıyor fakat istop ediyor, tekrar devreye girmeye çalışıyor, tekrar duruyor şeklinde. Herhalde dedim, motorda dedim kısa devreye yakın bir arıza var. Sigortayı attırmıyor ama yüksek akım çekiyor. Çekli yüksek akım hatta gelelim. Düşümün oluyor ve pürlürsel lamba dedim. Herhalde dedim. Ateşleyemiyor. Buzdolabının fişten çektim. Yani buzdolabının fişini çektim. Lamba biraz kendine gelir gibi oldu. Annemin yanına gittim. Hani dedim sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim lamba çalışıyor. Kötü haberimse ise buzdolabı motorun yanıyor. O ara evin diğer lambalarında da bir sönme, ateşleyememe sorunu olduğunu gördüm. Dedim ki bu buzdolabı motorunun haricinde bir arıza var, genelde bir arıza var. Prizleri kontrol ettim ölçü aletiyle 180 voltlarda, 150 voltlarda geziniyor. Aşağı kolon hattına kadar indim. Allah'tan bina girişindeki sigortalar açıktı, ölçüm aldım. Fazla arasında 380 voltu görüyorsunuz ama fazla tür gerilimleri 180 voltlar, 150 voltlar veya 280 voltlar arasında bir dengesiz halde geziniyor. Bu dedim nötr arızası, nötr kopuğu arızası. TEDAŞ'a haber verdim. Tabii elektrikli cihazları fişlerini çektim çünkü yüksek gerilim veya düşük gerilim cihazlara zarar verebilir. TEDAŞ'a e, haber verdim. Dedim ki direkteki sizin dedim bağlantı klemerlerinizde herhalde dedim nötr hattında bir arıza var. TEDAŞ geldi sepetle direğe çıktı. Dediler ki burada klemerler sağlam. Herhangi bir gevşeme yok. Eyvah dedim. Herhalde dedim kablo dedim sallana sallana çünkü bayağı da mesafe var, direktten eve gelen kablo, sallana sallanı bir yerden nötrü kopardı. Ay başına da daha var. Şimdi durup dururken niye bu şey çıktı, masraf çıktı diye düşünürken dedim günü kurtarayım, günü nasıl kurtarırım? Ee, bir şekilde nötrü sağlamam lazım, nötrü bulmam lazım, nötr kopuk binanın topraklamasını tuttum nötrle birleştirdim. Hani dedim nötr yok, bari topraklamadan dedim idare edebileceğimiz bir duruma gelelim. Arıza da bir değişiklik olmadı çünkü bizim binanın topraklaması kof çıktı. Ee, ne yapabilirim dedim, binanın önünde bizim kazılmış bir kuyu var, su kuyusu var, uzun bir kablo yaptım. Kablonun ucunu 2 metre civarında bakır olarak sıyırdım, ucuna demir bağladım, ee, Kuyuya atacağım. hani ne bileyim bir yerlerden topraklama falan yakalayabilir miyim? En azından akşam akşam yani sabah nasıl lambaları yakacak şekilde getiririz diye düşünürken mahallenin elektrikçisi geldi. Çekirdekten yetişme bir elektrikçi Hayırdır dedim İşin enteresan yanı da onun da oğlunu ben yetiştirdim Ben mezun ettim Hayırdır dedim Arıza varmış E var arıza sen niye geldin Şevket çağırdı Dönüp Şevket abi Annen çağırdı Anne hayırdır Yavrum aşağı yukarı çok koşturuyordun Kıyamadım yoruldun Elektrikçiyi çağırdım dedi Tabi o arızadan ziyade benim sigortalarım attı Dedim ki Abi dedim bak nötr hattımızda bir kopukluk var Ölçü aletiyle gösterdim değerlere ya hocam dedi bu ölçü aletini dedi boş ver dedi sen bana seri lamba yapsana abi dedim akşam akşam beni uğraştırma seri lambayla Bak ölçü aleti gösteriyor yok hocam yok dedi sen bana bir seri lamba yapsana dedi Karanlıkta el lambasıyla Allah'tan duy bulduk ampul bulduk seri lamba yaptık seri lambayı verdim eline bir tuttu fazla arasına fazla nötür arasına dedi ki hocam dedi senin nötür kopmuş Evet dedim nötür kopuk sen dedi burada ne yaptın hocam dedi Topraklamayla nötr attın dedim birleştirdim. Olmaz hocam olmaz dedi. Onu sökeceksin. Niye sökeceğim? Şimdi dedi senin elektrik dönüyor ya dedi. İlk toprağa görüyor dedi. Topraktan gitmeye çalışıyor. Senin topraklama hattının kötü gidemiyor bu sefer gerilimini düşürüyor dedi. Yapma etme gözünü seveyim dedim ya. Onunla alakası yok dedim. Yok hocam yok ne olur dedi şeyi kes. E, topraklama hattıyla nötr'ü ayır çok ısrar etti. Yani akşam akşam onunla da cebelleşmek istemedi. Tam gittim yan keski elma aldım. Topraktan ot arasında bağladım kabloyu kestim. Evin elektrikleri düzeldi. Tabii elektrikçinin yanına gittim. Süper bir gülümseme var yüzünde. Gördün mü hocam dedi. dedim akşam akşam seninle uğraşamayacağım. Bu arızayı kimseye de anlatamam ben dedim. Sen en iyisi git. Bir de 20 lirama aldı. Annemle ondan sonra da bir hafta konuşmadık. İki gün geçti direğin üstündeki da, sokak başındaki direğin üstü da bir arıza oldu. Tedaş ekipleri geldi direğe çıktı, ellerinde küçük bir lambayla arıza bulmaya çalışıyorlar. Bende de led lamba vardı güçlü, aldım aşağıdan led lambayla onlara ışık tutmaya çalışıyorum. O ara gelen ekipteki çocuklardan bir tanesi benim öğrenciymiş. ''Hocam ne yapıyorsun?'' ''İyiyim, sen ne yapıyorsun?'' dedim. Muhabbet ederken dedim ki iki gün önce dedim ne ağrısı vardı sizin dedim burada. Ya hocam sorma dedi. Telekomle'de çalışma yaparken bizim dedi nötr hattını koparmış. Geldik akşam akşam dedi o nötr hattını bağladık. için enteresan yanı şu. Nötr hattı benim apartmandan değil TATEDAŞ'tan kopuyor. Elektrik işletmesi de böyle bir durumda fazları kesmesi gerekiyordu. Çünkü fazlarda dengesi gerilim olduğu için alıcılara zarar verebilir. Bunu yapmamışlar. Bunu ben fark ettim. Ve tam yan keskiyi atıp nötrle topraklamayı ayırdığımda TEDAŞ'ın ekipleri de nötr attığını şebekeye verdi. Aynı an'a denk geldi. Yani saniye oynar mı arasında zannetmiyorum. Saniye oynamaz. Bu arızayı ben kimseye anlatamam. Yani nötrle toprağı ayıralım elektrikler geldi şeklindeki çözümü ben kimseye anlatamam. Mantıklı da değil. Bu videoda... Nötr koku arızasına nasıl tespit edilecek konusunda demin de söylediğim gibi kısa bilgi veriyorum. İnşallah işinize yarar, faydalı olur. Arıza tespitinde kullanılacak ölçüm aletlerini gerilim hakkında bilgi vermesi veya değeri göstermesi açısından ölçü aleti olabilir. Bu voltmetremizdir veya multimetremiz varsa bunun asi gerilim kademesidir. Diğeri ise faz kalemidir. Gerilim değeri hakkında bilgi vermeyip sadece gerilim olup olmadığını gösteren ölçüm aleti olarak da kontrol kalemini gösterebiliriz. Bunların teması ve temassız şekilleri var. Yükler bir fazla ve üç fazla olarak beslenebilirler. Yük üç fazla besleniyorsa bunda e, direkt üç fazla yüke gidiyordur. Bir fazla besleniyorsa eğer yükler, yük grupları her bir faz tarafından besleniyordur. Bu Beslemenin bir üst dağıtım noktasına 3 faz gelmiştir. Burada her bir yük grubuna dağılmıştır. Ve yük gruplarının nötrü de yine bir üst dağıtım noktasında birleşerek şebeke dönmüştür. Bunu daha net anlaşılabilmesi için bu resimle gösterelim. Dikkat edecek olursanız her bir faz bir yük grubunu beslemekte. Bu yük gruplarının nötrüleri birleşerek tekrar ne yapmakta? Şebekeye gitmekte. Burada nötr kopuğu eğer beslenen fazlarda ise yani beslenen her bir fazın kendi nötr dönüşünde ise nötründe ise buradaki bir fazın nötr kopuğudur. Bakın bir diğer fazdaki nötr kopuğu. Ve en sonki fazımızdaki nötr kopuğu. Eğer nötr kopuğu 3 faz beslemenin 3 faz beslemenin ortak nötr hattındaysa buna da 3 fazlı devrede nötr kopuğu diyebiliriz. Ölçümlerinde ve değerlendirilmesine fark olduğu için bunu bu şekilde gösterdim. Çalışır bir devremizde eğer biz prizlerden gerilim ölçecek olursak veya alıcılardan uçlarından gerilim ölçecek olursak 220 volt olduğunu görürüz. Eğer nötr hattımızda bir kopuk varsa gerilim ölçtüğümüzde alıcı uçlarında veya prizlerimizde göreceğimiz değer 0 volttur. Çalışır bir devremizde bir fazla devremizde kontrol kalemi ile ölçüm yapacağımız zaman fazlarda kontrol kaleminin yandığını, nötr hattında kontrol kaleminin yanmadığını görürüz. Eğer nötr hattımız kopuksa kontrol kalemimiz hem fazla hem nötrde yanacaktır. Bunun nedeni de şudur. Faz dönüşleri prize bağlı olan cihazlar içerisinden nötr hattını olmaktadır. Ve nötr hattına dönüş yapan e, enerji diyelim dönüş yapan elektrik nötr hattını bulamadığı için nötr prizlerin nötr uçlarında da biz kontrol kalemiyle fazı göreceğiz. Eğer buradaki prizlerimizin hiçbirinde alıcı olmasa veya bağlı olan alıcıların anahtarları açık olsa bu sefer faz cihazlar içerisinden dönüş yapamayacağı için nötr hattında da biz fazı göremeyiz. Şurada üstünde alıcı olmayan bir prizin nötründe de fazı gördük. Bunun nedeni de şu. Buradaki herhangi bir cihaz içerisinden dönüş yapan faz paralel oldukları için bu nötr hattına da ne yapacaktır? Gelecektir ve sonuç itibariyle buradaki prizin nötründe de biz kontrol kaleminde fazı göreceğiz. Şimdi... 3 fazlı dengeli yüklerde her bir faz kendi akımını çekecektir ve yükler dengeli olduğu için nötr hattından bir dönüş olmayacaktır. Nötr hattı kopsa dahi burada alıcılar normal çalışmasını sürdürecektir. Bunu asenkron motorları 3 fazlı örnek gösterebiliriz. 3 fazlı asenkron motorların içerisindeki sargılar dengeli yük olduğu için motora nötr hattı verilmez. Burada da besleyeceğimiz devre parçaları eğer dengeli yüklerse nötr hattından akım geçişi olmayacağı için nötr hattının kopması durumunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ama bir e, motorda veya buna benzer üç fazla bir ısıtıcıda bu şey söz konusudur. Dengeli dağılım söz konusudur ama bir konut besliyorsanız veya buna benzer içerisindeki alıcıların farklı güçler çektiği bir devreyi besliyorsanız tabii dengeli yükten söz etmemiz imkansız. Eğer dengeli yük değilse Alıcılarımız dengeli değilse her bir faz evet kendi akımını çekecektir ama nötr hattından da bir akım dönüşümüz olacaktır. Burada nötr hattımız koptuğu zaman sistemimizde nötr hattı kopu arızası oluşacak ve alıcılarımıza zarar verebilecektir. 3 fazla dengesiz yüklerde fazlar arasındaki gerilimleri ölçecek olursanız 380 volt olduğunu görürsünüz. Fazlı tür gerilimlerini ölçecek olursanız da 220 volt olduğunu görürsünüz. Eğer dengesiz yüklerde nötr hattımız koparsa yine fazla arası gerilimin ölçümünde 380 voltu okuruz. Nötr hattı kopması fazla arasındaki gerilim değerine değiştirmez. Ama eğer üç fazla dengesiz yüklü devremizde nötr hattı kopacak olursa bu sefer Faz nötr gerilimlerini farklı değerlerde okuruz. Burada yük durumuna göre bu gerilim değerleri değişir. Eğer fazımızdaki yük miktarı ne kadar fazlaysa yani alıcı miktarı ne kadar fazlaysa güç çeken yük çeken alıcı miktarımız ne kadar fazlaysa o faz nötr gerilimi diğerlerine göre daha düşük değerde çıkacaktır. Eğer alıcı, yük çeken alıcı miktarımız çok değilse bu sefer o fazlaki gerilim değeri de diğerlerine göre daha yüksek değerde çıkmak, çıkacaktır. Bunun nedeni şu. Dikkat edecek olursanız fazlardaki alıcılar birbirlerine paralel bağlı. Ve her biri bir akım çekiyor. Paralel bağlı devrelerde ne olacaktı? Empedans düşecekti. Yani burada akım çeken örneğin buzdolabı olur, klima olur, fırın olur, ütü olur. Buna benzer akım çeken yük miktarı ne kadar fazlaysa bu faza ait empedans veya şöyle söyleyelim direnç düşük olacaktır ve düşük direnç üzerindeki gerilim düşümleri ne olacaktır? Düşük olacaktır ama akım çeken eleman sayısı ne kadar azsa örneğin fazın birinde de elektronik eşyalarımız olabilir. Burada akım çeken alıcı ne kadar azsa bu sefer buradaki toplam direncimiz, toplam empedansımız yüksek olacaktır ve yüksek direnç yüksek empedans üzerinde gerilim düşümü de Fazla olacaktır. Dikkat ederseniz buradaki yük miktarı değerlerine göre daha fazla ve gelim değerimiz 170 volt olarak. Tabi bu örnektir gösterilmiş. 170 voltta şöyle bir sıkıntı var. 220 voltun altına düştüğünüz zaman elektronik cihazları çalıştıramamak bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Motorlu alıcılarda ise bu buzdolabı olabilir, klima olabilir veya elektrikli fan olabilir. Motorlar devreye giremezler veya yükü kaldıramazlar. Bu sefer gerilim düşük dahi olsa yükü kaldırabilmek için motorların yüksek akım çekerek yandığı da görülebilir. Dikkat edecek olursanız yük miktarının akım çeken, yük miktarının az olduğu fazlarda ise gerilimin 200 voltun üstünde olduğunu görürüz. Burada ise sıkıntı şudur. Yine motorlu alıcılar varsa motorda yüksek gerilimden bu sefer ee, zarar görme söz konusu olabilir. Elilik, elektronik cihazlarında kartlarında yanma meydana gelebilir. Besleme devrelerinde veya kartlarında yanma meydana gelebilir. O zaman nispeten yük çeken fazların gerilimleri normal 220 değerin altında ve diğerlerine göre nispeten e, yük miktarı az olan fazlarda ise gerilimin 220, 220 voltun üstünde olduğunu ne yapabiliriz? görebiliriz. Gerek gerilimin yüksek olması, gerekse gerilimin düşük olması benim alıcılarımda istenmeyen arızalara yol açmaktadır. Böyle bir durumda yani nötr kopuğunun olması durumunda nötr kopuğu düzeltilene kadar diğer 3 fazında enerjinin kesilmesi gerekir. Nötr hattının kopması gerilim dengesizliğine neden olacaktır ve gerilim dengesizliği cihazlara zarar verecektir. Bunun önüne geçebilmemiz için de diğer 3 fazında enerjisinin kesilmesi gerekmektedir. Şimdi nütür hattı kopmuş bir devrede kontrol kalemiyle ölçüm yaptığınız zaman her bir fazla kontrol kaleminiz yanacaktır. Nütür hattında kontrol kalemi yanar mı yanmaz mı? Tamamen Yük durumuna bağlıdır Bizim Devremizin Yıldız noktasıyla Bizim devremizin yıldız noktasıyla Şebekenin nötrü toprağı arasında Bir gerilim olacaktır Çünkü yükler dengesizdir Dengesiz yüklerden kaynaklı e, Dengesiz yük nedeniyle Bizim yıldız noktamızın şebeke toprağına Veya şebeke nötrüne göre Bir gerilimi olacaktır Bu gerilim değeri tamamen yüklerin dengesizliği belirlemektedir. Ne kadar yükler arasındaki güç dengesizliği fazlaysa bu gerilim miktarı da artacaktır. Bu gerilim değeri eğer çok düşükse kontrol kalemimiz yanmayacaktır. Çok yüksekse kontrol kalemimiz yanacaktır. O nedenle buna şu anda net bir şey diyemeyiz. Yani yük durumuna bağlı olduğu için net bir şey diyemeyiz. Kontrol kalemi yük durumuna göre yanabilir de yanmayabilir de bu tamamen aldatıcı olacaktır. Yani belki bir fazla nötr kopuğunda kontrol kalemi sizin arzayı bulmanızda yarar olacaktır. Ama nötr kopuğunuz 3 fazla devrede meydana geliyorsa nötr kopuğunu bulmada kontrol kalemi sizi yanıltıcı ölçümler yapabilir. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Bu videoda size nötr ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalıştım. İnşallah yararlı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.